Selam arkadaşlar ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kızımın tarifini sizlere uyguluyorum arkadaşlar. Kızım söylüyor ben yapıyorum. Salatalık salata tarifi vereceğim. E, farklı bir salata arkadaşlar. Şimdi tam sezonu bol bol yapın. Sizler de afiyetli tüketin, değişiklik, lezzet arıyorsanız mutlaka deneyin derin. Evet, gerekli olan malzemelerimiz salatalık ne kadar isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar ben büyük bir tane salatalık kullandım kabuklarını soymadın çok taze olduğu için gerek duymadım bu şekilde dilim dilim doğruyorum 2 küçük diş sarımsak rendeliyorum baharat olarak dereotu da çok yakışıyor dereotu da ekleyebilirsiniz ayrıca damak tadına göre tuz eklemesi yapabilirsiniz soya sosu kullandığım için ben tuz eklemedim 2 yemek kaşık soya sosu. 2 yemek kaşık elma sirkesi veya beyaz sirke kullanabilirsiniz. Varsa suşi sirkesi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1 yemek kaşık zeytinyağı. 1 yemek kaşık susam. Hepsini kabıma alıyorum güzelce harmanlıyorum acı seviyorsanız mutlaka süs biber de içerisine doğrayıp ekleyin arkadaşlar ben kendi tabağıma sonrasında doğradım o şekilde afiyetle yedim çok nefis bir salataydı bizler çok beğendik umarım sizler de yapınca beğenirsiniz evet, hepsini güzelce harmanladıktan sonra servis tabağıma alıyorum Sırın yanına, köftenin yanına arkadaşlar her türlü ikram edebilirsiniz. Dediğim gibi farklı lezzetler alırsanız değişiklik yapabilirsiniz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek vermek için videomu beğenip aşağı yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak yakından takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.